Merkez ben Rigo. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Mi? Teşekkür ederim. Bugün sizlerle arkadaşlar doğru soniyeceğiz. Doğrusu bitirmeye çalışacağım. Ee, hadi başlayalım. <gülüyor> ya vallahi Salaga, sağ şu an haç alabiliriz galiba güzeliz Bir hani tane zannettim. kolay bir yere... girakla ve pis pis. Hani gibi pis pis yapacağım bir ya. ara 50 değil 60 değil Çeviri <gülüyor> Yapınca bak açarsa şey bu kapa değil yani. Burda kapı vardı değil mi? <Gülüyor> Kaç tane kapı var görmüyom. Hoş geldi. Ya aynı iraş geldi. Vallahi aynı iraş geldi beyler. Aynı iraş geldi. Gördünüz bakın. Neyse, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla videoyu dolar istiyorsanız, kalma, abone ol, like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.